Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım ilk öncelikle teşekkür edeyim Bir önceki videomu 13 like Ama arkadaşlar evet ondan önceki hala 6 like onu bir tamamlarsanız çok sevinirim Arkadaşlar hemen konuya geliyorum Bugün yeni güncelleme hakkında birkaç bilgi daha vereceğim Başlayalım arkadaşlar i̇lk olarak oyunun yeni kapak resmi şu an benim videomun kapak resmiyle aynı zaten görüyorsunuzdur. Şu yanlardan birine de fotosunu koyacağım görebilirsiniz. Sonra arkadaşlar size Surge hakkında birkaç bilgi vereceğim. İlk olarak Surge çok ilginç, enteresan bir karakter. Hemen girelim konuya arkadaşlar. İlk olarak aksesuarı arkadaşlar kısa menzilde bir ışınlanma sağlıyor. E, yıldız gücünü ise henüz çözemedim. Sonra karakterin istatistiklerini şu an görebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir saldırısı var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mermisi aslında arkadaşlar benim tahmin ettiğim gibi böyle düşmana vurduğunda diğerine gitmiyormuş. İkiye parçalanıyor, bölünüyor. O şekilde arkadaşlar o yanlış anlaşılmayı da düzeltelim arkadaşlar. Onun dışında ultisine geçelim arkadaşlar. Ultisi en muazzamı arkadaşlar hemen anlatıyorum. Birinci kademede arkadaşlar arkasına kanatlar geliyor ve hızı artıyor. ikinci kademede arkadaşlar gözlüğü falan ne geliyor ve menzili artıyor. Üçüncüde ve sonuncu kademede de arkadaşlar ondan sonra yani yükselmiyor. Sonuncu kademede arkadaşlar merminin yayılma hızı artıyor. Zaten şu an görüyorsunuz arkadaşlar. ikiye bölünürken altıya falan ne bölünüyor. O derece. Sonra arkadaşlar Bro Pes hakkında size birkaç şey diyeceğim arkadaşlar. ikinci sezon biliyorsunuz 10 hafta sürecek ve 70 kademeymiş arkadaşlar. Yani birazcık büyütmüşler. Ancak arkadaşlar taş sayısı aynı 90 taş toplayabileceksiniz. Sonra arkadaşlar 50.000 bin kupa e, kupaya yükseltildi oyun biliyorsunuz. Ancak arkadaşlar Full büyük kutu, mega kutu falan ne var? Ee, sıradan kutu veriyor mu bilmiyorum. Bence arkadaşlar kupa yoluna yeni karakter hazırlanıyor olabilir demek istiyorum arkadaşlar. Sonra skinlerimiz var. Arkadaşlar birkaç skin bildiğiniz yani. Broad da söylenmedi arkadaşlar Neden cidden bilmiyorum ama isterseniz hemen onları da kısaca bir yorumlayalım Retro'na Nani geliyor arkadaşlar bu söylenmemişti ancak gelince arkadaşlar markette yani 30 taş olacak arkadaşlar 14 Ağustos'ta yıl ancak bu skin yani arkadaşlar vereyim tahminim doğru çıktı Ağustos'ta yeni şeyler gelecek arkadaşlar sonra yengeç kral tik var bunu zaten bro talk söyledi arkadaşlar 80 taş olacakmış arkadaşlar 16 Temmuz'da geliyor sonra ultra delici jeki arkadaşlar bu söylenmedi ve en iyi skinlerden biri arkadaşlar ancak 150, 150 taş olacak 7 Ağustos'ta gelecek arkadaşlar ama cidden değer çok felaket bir skin çok sevdim ancak arkadaşlar bu skin hakkında şöyle bir yorum yapmam gerek. Normal saldırı şekli birazcık değişmiş. Bir de kendi özel efektleri var. Ancak arkadaşlar tek değişmeyen şey sanırım ultisi olmuş. Yede 150 taşa değer arkadaşlar. Sonra şövalye surge var arkadaşlar. Bunu zaten peste topluyorsunuz. Onu dememin sebebi arkadaşlar onun saldırıları her şeyi normal söylüyor yani aynı sadece görünüşü değişmiş arkadaşlar sonra süper ranger Broku da arkadaşlar peste alıyoruz ee, onun nasıl bir değişimi var diye sorarsanız arkadaşlar ee, mermisi değişmiş filan ne o tür şeyleri var onun dışındaki işte arkadaşlar kısacası Brok neredeyse tamamen değişmiş çok sevdim onu sonra arkadaşlar Max en sıkini vardı biliyorsunuz muhtemelen e, sokakçı sokak giyimlisi gibi bir tarzda yayınlanacak yarın yayınlanacak arkadaşlar 2 Temmuz'da 80 taş olacak arkadaşlar bence 30 taş olma çünkü sadece görünüşü değişmiş bu konuda bence süpersel biraz abartma yapmış. Sonra büyük böcek bir arkadaşlar. Biz buna koz bi demiştik. Yanlışmış arkadaşlar. Büyük böcek bi'ymiş. 150 taş olacak. 24 Temmuz'da yayınlanacak ve o en iyilerinden biri arkadaşlar. Tıpkı ultra delici gibi Kesinlikle almanızı tavsiye ettiğim bir arkadaşlar. Ee, yani videonun konusu tam olarak bu kadardı arkadaşlar. Y'de size birkaç şey daha söyleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar. Şu an bu anlattıklarımı hepsini Oynayacağız. Ama nerede oynayacağız? Tabii ki kendim bu kadar şey alamayacağım da. Nuspro Starz'a falan ne? Yani göstermeye çalışacağım. Ne zaman video çekerim bilmiyorum. Bir de arkadaşlar denge değişikliğiyle bekliyorum arkadaşlar. Ee, sanırım o da hani yeni güncelleme için yarın veya ondan sonraki gün gelecek. Hani direkt uygulanmayacak. Yeni güncelleme geldiğinde onlar uygulanacak. Onları da eğer gelirlerse tanıtacağım arkadaşlar. Onun dışında fazla diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi Search karakteri arkadaşlar cidden inanılmaz. Bildiğiniz yani efsanevi karakter olmalıydı bence. 70 kademe PES olayını da arkadaşlar şöyle diyeyim. Keşke taş oranı artsaydı ama aynı arkadaşlar 90 taş toplayabileceğiz. Onun dışında skinlere falan ne söyledim arkadaşlar yeni oyun modunda diyeyim arkadaşlar yani güzel olacak bir 10 hafta sürmesi bekleniyor arkadaşlar ortalama onun dışında dediğim gibi arkadaşlar bu videoya fazla like istemeyeceğim çünkü birazcık kısa oldu şu an elimde olan bilgileri size verdim bu video o yüzden arkadaşlar bir 10 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka diyecek şeyim yok. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Esen kalın.